Gel bakayım buraya ya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <gülüyor> Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ayktan Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ayktan yanaşabilirim sana bu gece arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice yanaşabilirim hani yanına unuturum yolu beni bırak hadi evime dolaşıyor şehri yedi makina sarılırken dikkate canoların eline kapatıyorum suratımı kayıta bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete. yine bir çözüme varamadık zaten evimiz kirah buna yetiyoruz anca beni sal önümü göremem birader ölüme alışamadım deniyorum hala bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladık kartel işimizi çözüyor bir tabanca Başarısam belki ben de gururlanır annem. Her an bilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim gidriyordu zoların Her an bilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim gidriyordu zoların Bunu al yeni gönder. Amca, mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bize gel yakından tanı makinayı ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyodu zoların ayıptan Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyodu zoların ayıptan